TV. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki öğrenciler için de bir e, hizmetiniz var mı? Öğrenci koçu kime denir? Hangi durumlarda öğrenci koçuna münacaat edilebilir? Tabii bildiğiniz gibi sınav stres kaygısı artık çağımızda maalesef öğrencilerimizi çok etkilemekte. Sınav stres kaygısı, zaman yönetimi yani çocuk ne kadar çok çalışsa da zamanını yetiremediği için de sınavlarından başarısız olabildiği için zaman yönetimini öğretiyoruz. Stresini kontrol altına almasını öğretiyoruz. Dolayısıyla daha kendine güvenli, daha sakin, daha huzurlu bir birey yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki sınav kaygısı yaşayan öğrenciler size müracaat edebilirler mi? Veya sınav heyecanlı yenmek için öğrenci koçundan, yaşam koçundan, sınav koçundan İstifade edilebilir mi acaba? Tabii ki istifade edilebilir. Belli tekniklerimiz var. Öncelikle çocuğun dikkatini ölçüyoruz. E, neye göre algısını ölçüyoruz. O algılara ve dikkatine göre e, belli yöntemlerimiz var. Çalışma tekniklerimiz var. Onları çalıştırıyoruz beraber. Nefes tekniklerimiz var. Sakin olmasına yönelik kaygısını nasıl azaltabilir? E, bunlara yönelik çalışma tekniklerimiz var. Tabii ki faydalanabilirler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki kimler... E, koçluk veya danışmanlık hizmeti alabilirler. Yani bunu önceden bilmek mümkün mü? Çünkü genellikle iş işten geçtikten sonra e, kişiler psikologlara veya yaşam koçlarına müracaat ediyorlar. Halbuki daha önce e, öğrenci koçuna başvurmak için bazı belirtiler, herhalde bazı sinyaller öğrenciler veriyorlardır. Tabi. Tabii. Yani çocuğun potansiyeliyle de doğru orantılı yapabilirliği varken yapamama durumu aslında. Yani çocuk bir şekilde bir şeyi kontrol altına alamadığı için yapamama, başaramama durumunu ortaya koyuyor. Bu kontrol altına alamadığı da stresi, zamanı, belki nefesi. E, dolayısıyla e, bu, bunları azaltırsak e, aileler de mutlaka farkındalardır. Mutlaka öğretmenleri, okuldaki öğretmenleri de bunları yönelik e, kendilerini uyarıyordur. Eğer bu tür uyarılar alıyorlarsa aileler, çocuklarının da gözlemledikleri bu tür uyarılar varsa lütfen bizlere başvursunlar. Evet, gerçekten aileler için, okullar için ve veliler için, öğrenciler için Yaşam koştuğu ve öğrenci koştuğu hizmeti almak son derece faydalı My Life TV